Altın mı daha iyi bir yatırım uzun vadede, bitcoin mi? Yatırım tavsiyesi vermeden size bir düşünce silsilesi anlatacağım bu konuda. Ama şunu baştan söyleyebilirim. Her ikisi de elinizde Amerikan doları tutmaktan daha iyi fikir. Hele Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda içine girdiği enflasyon, resasyon, deflasyon, stagflasyon karmaşasının içerisinde güvenli liman arıyorsanız bence hem bitcoin hem altın güvenli limanlar. Ama bir tanesi öbüründen belli özellikler nedeniyle biraz daha üstün. Bu tabii tabii hemen benim görüşüm. Bütün bunları bugün anlatacağım ve mümkün olduğunca tarafsız durmaya çalışacağım. Biliyorum Türkiye'de de dünyada da altını çok seven, altına çok inanan insanlar var. Bir gün Amerika bittiğinde, kapitalist sistem çöktüğünde elimizdeki altınlarla hayatımızın kurtulacağına inananlar var. Mantıklarını anlıyorum, düşünce şekillerini anlıyorum. Ama pek katılmıyorum. Neden böyle düşünüyorum? Bütün detaylar bu videoda olacak. Videoyu izledikten sonra aşağıya soru ve yorumlarla doldurmanızı istiyorum. Çünkü önemli bir konu ve bolca tartışmamız lazım. Uzun vadede kim haklı veya haksız çıkacak bunu bugünden bilemeyiz. Ama bolca kanaat üretebiliriz, tartışabiliriz, düşünebiliriz ve kendi zihinsel modellerimizi geliştirebiliriz. Hazırsanız başlıyoruz. Önce hem altının hem bitcoinin neden dolardan daha iyi olduğunu söyleyelim. Sebebi gayet basit. Doların arkasında hiçbir şey yok. Dolar bir fiyat currency. Yani itibar parası. Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarda güvendiği sürece o paranın bir değeri var. Karşında hiçbir şey saklamıyorlar. 1971'e kadar böyle değilmiş. Karşında belli bir miktarda olsa altın varmış. 1971'de Nixon diyor ki ben altın standardını kaldırdım. Karşında Merkez Bankası'nda hiçbir şey tutmama gerek yok. İstediğim kadar basarım. O zamandan bu zamana işler hep kötüye gitti. Hatta artık parayı basmadıkları için yani bir kağıt da ortada olmadığı için daha da rahat dijital bir şekilde çoğaltı veriyorlar. Sırf Covid'de yardım adına 2 trilyon dolar para bası verdiler ve piyasaya sürdüler. Bundan dolayı doların değeri hep düşmüş. İlk çıktığı günden bugüne kadar 99.5 civarında satın alma gücünde değer kaybı var. Özellikle son yıllarda Amerika'da arka arkaya gelen ekonomik krizlerden dolayı da doların miktarı iyice artmış. Bu dolar için böyle de diğer paralar için farklı mı? Hayırdir. Mesela Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de son dönemde hem vergi toplamakta zorlanıyor, hem deprem gibi felaketlerden dolayı giderlerde acayip artış var. Hem savunma harcamaları var. Hem devletimiz çok tutum sayılmaz. E bunlar bir. Nasıl oluyor? Ya para basıyorsunuz ya dışarıdan para geliyor. Bunun başka bir mucizesi yok. Genellikle de para basma tercih ediliyor. Bu da işte neye dönüşüyor? Enflasyona dönüşüyor ve enflasyon da zenginle fakirin arasında açan en kötü ekonomik gelişme. Çünkü malı olan, serveti olanın o serveti değeri artarken... Garibanın onu alma gücü iyice yok oluyor. Bu yüzden enflasyon çok büyük düşmanımız ve itibar paralarıyla enflasyon yaşamamak mümkün değil uzun vadede. Neden? Çünkü siyasetçiler ne zaman sıkışsalar matbaanın düğmesine basıyorlar, parayı piyasaya sürüyorlar, ondan sonra değer aşağı doğru iniyor. Bu Amerikan doları içinde, Euro içinde, Türk lirası içinde, İsviçre franga içinde, İngiliz pound içinde geçerli. Bu durumda bizim devletlerin, siyasetçilerin yönetemediği, kafalarına göre müdahale edemediği bir paraya, bir varlığa ihtiyacımız var. Bu para günlük işlemlerde illa kullanılmayabilir. Yani gelip kafede kahve alırken altın veya bitcoin ödeme yapmanıza gerek yok. Bunlara denomiye yani bunlara endeksi arkada teminat olarak bitcoin veya altını gösteren başka varlıklarda kullanabiliriz. Nitekim aslında para piyasaya ilk önceleri öyle çıkmış. Amerikan dolarının arkasında bire bir altın varmış. Sonradan yavaş yavaş bunu gevşetmişler. Böyle baktığımızda altın veya bitcoin'in günlük işlemlerde kullanım kullanamaması benim için kriter değil. Gerçi bitcoin orada biraz daha avantajlı sebeplerine geleceğim. Benim kriterlerim bambaşka. Ama bu kriterlere girmeden önce altını neden insanlar değerli görüyorlar? Altının hikmetini biraz onun üzerine duralım. Altının neden önemli olduğunu anlamak için önce kimya derslerimize geri dönmemiz gerekiyor. Periyodik tablo. Hani bu dünyada bulunan bütün elementlerin sıralandığı tablo. Altın periyodik tabloda 79 numara atom numarasına sahip ve çok özel bir madde hakikaten. Özelliği çok stabil olması ve başka kimyasallarla tepkiye girmemesi kolay kolay. Ne anlama geliyor? Paslanmıyor, çürümüyor vesaire. İnsanoğlu onun bu özelliği çok erken keşfetmiş. Gümüşte de benzer özellikler var fakat altının bir de özelliği daha nadir, doğada bulması daha zor. O yüzden onu çok değerli görmüş. Tabi böyle parlak ve güzel bir nesne olması da hoş. Bundan dolayı bir de takı tarafında, prestij tarafında da kendine çok yer bulmuş. Hem nadir hem çok dayanıklı hem de pırıl pırıl işte bu da onu çok değerli kılmış. Ve 10 bin yıldır insanlar altına değer vermişler. Paralarını altın olarak saklamayı tercih etmişler. Altın üzerinden ticaret yapmışlar. Altının çok güçlü bir geçmişi var. Bu yönüyle altın aslında elmasa da benziyor ama elmastan farkı daha kolay işlenip şekil verilebiliyor. Bu da ona büyük bir avantaj sağlıyor. 2023 baktığımızda kabaca 200 metrik ton altın çıkarılıp piyasaya sürülmüş. Bu Dünya Altın Konseyi'nin öne sürdüğü rakam. Ve bunun toplam değeri bugünkü fiyatta itibariyle baktığımızda 12-13 trilyon dolarlar arasında oynuyor. Toprağın altında daha hala altın var mı? Var. Bir hesaba göre 54 bin metrik ton yani şu ana kadar çıkaran altının dörtte biri daha toprak altında. Fakat bunlar bilinen rezervler. Bu bilinen rezervlerin çok ötesinde altına belki denizlerin altında rastlayabiliriz. Bir de uzayda da bir miktar altın olduğunu biliyoruz. Göktaşlarında, uydularda vesaire. Ama onun toplam tutan hem hesaplayamıyoruz hem onu orada madencilik yapmak da çok zor. O yüzden fantezileri bir kere bırakacak olursak, dünyadaki altına baktığımızda 200 bin metrik ton altın çıkılmış durumda şu ana kadar. Bir 54 bin ton kadar da bilinen rezerv var. Bir de denizlerin altında, derin okyanus tabanlarında miktarını bilemediğimiz kadar altın var. Bugünlerde bir onsu 2 bin dolar civarında işlem gören altının madencilik maliyetleri, tabi madenin yerine, derinliğine, ülkesine kullanılan teknolojiye göre değişmekle beraber 800 dolarlar civarında diye hesaplanıyor. Ama onun üzerine altının işlenmesi var, pazarlaması, satışı var... Ve sonunda da 2000 dolara bizim karşımıza çıkıyor. Peki altın nerede kullanılıyor? 4 tane temel kullanım sahası var aslında. Bunlardan bir tanesi hala takı eşyası olarak kullanılıyor. Özellikle Hindistan'da yine Türkiye büyük bir altın pazarı. Önemli bir takı. Hem pırıltıda hem değeri var. İnsanlar seviyorlar. İkinci kullanım alanı yatırım. Yatırım olarak altını görenler bunu farklı altın formatlarında tutuyorlar. %30 aşağı yukarı altının buraları doğru gidiyor. Üretilen altının bir kabaca %10'luk bölümü endüstride kullanılıyor. Nerede kullanıyor endüstride? Özellikle elektronikte, uzay sanayinde kullanılıyor ve geriye kalan %10'u da merkez bankaları tarafından satın alınıyor. Uzun vadeli bir rezerv, bir merkez bankası prestij unsuru olarak. Altınla ilgili anlattıklarımı özetleyecek olursak nadir, dayanıklı, şekli değiştirebiliyor. Endüstriyel kullanımı var ve bazı insanlar altının bu özelliklerini servet korumak için önemli olduğunu gördüğü için onu bir yatırım aracı olarak da kullanıyorlar. Şimdi gelelim itirazlarıma. Altının ne kadar nadir olduğunu bilmiyoruz. Burada bir takım madencilik şirketlerinin, araştırmacıların raporları var ama şeffaf değil. Bitcoin'un ne kadar nadir olduğunu algoritmik olarak, yazılım olarak biliyoruz ve hepimiz gidip onu kontrol edebiliriz. En nihayetinde 21 milyon adet bitcoin olacak. Şu ana kadar bunun kabaca 19 milyonun madenciliği yapıldı ve çıkarıldı ve 21 milyonun bir üstü yok. Bir üstü var mı yok mu gerçekte ona biraz sonra geri döneceğim ama en azından teoride bu böyle. Altında ise belki okyanusların dibinde altın var, belki uzayda var, belki bize söylenmeyen altın kaynakları var. Hatta dün bile Çin'den bir haber geldi yeni bir altın damarı bulduk diye. Bu nedenle altının kıt olduğundan emin değiliz. Altın kıtsa bile bugünkü maliyetlere göre kıt olabilir. Çünkü eğer altının fiyatı mesela 2000 dolar değil de 3000 dolar olursa çıkarılması, madenciliği daha masraflı olan altın kaynakları da Devreye girmeye ve fiyatı dengelemeye başlayabilir. Altının kaç metrik ton olduğu konusunda bir üst sınırımız yok ve olan üst sınırlar değişebilir. Neden? Çünkü fiyat yukarı doğru gittikçe madenciler için altın çıkarmak daha anlamlı hale gelebilir ve daha derinlerde çıkarılması daha zor altınları çıkarabilirler. İkincisi bugüne kadar ne kadar altın çıkarılmış konusunda da net bir verimiz yok elimizde. Tahminlerden bahsediliyor hep burada çünkü algoritmik değil kimin yastığın altında ne kadar altın var bilmiyoruz. Merkez bankaları ellerindeki altınla ilgili açıklama yapıyorlar ama emin değiliz. Türkiye'de bile yastık altındaki altın esas büyük altın kaynağı ve kimin ne kadar altını var kimin anneannesi daha kirli çıkı bilmiyoruz. Bundan dolayı altınla ilgili bir ciddi veri eksikliğimiz var. Bitcoin'de böyle bir veri eksikliğimiz yok. Şu ana kadar kaç Bitcoin çıkarıldı biliyoruz, bunlar hangi cüzdanlarda biliyoruz, bu cüzdanlardan hangisi pasif, hangisi aktif biliyoruz. Bu cüzdanların bazıları kime ait olduğunu bile biliyoruz. Ve o gün kaç tane daha Bitcoin çıkarılacak onu da biliyoruz. Biliyoruz derken yine bir ünlem işareti koyayım oraya çünkü tartışmalar dönüyor onun etrafında biliyorum. Onlara geleceğim biraz sonra ama teorik olarak en azından bütün bunları biliyoruz. Altının asıl kullanım alanı biraz önce gördük endüstri değil. Altında tıpkı Bitcoin gibi spekülatif bir varlık aslında bakarsanız. Bitcoin'e herkes ne diyor? Başkaları Bitcoin'in fiyatının artacağına inandığı sürece fiyatı artıyor diyor. Altında da benzer bir durum var. Endüstriyel kullanımı yıllar içerisinde artmadığı için gerçek talebi büyük bölümü ya de eşyası olarak geliyor ya yatırım aracı olarak geliyor. E bu tamamen spekülasyona açık demektir. O yüzden altının fiyatlama mantığının Bitcoin'dan çok da bir farkı yok. Her satın alan bir sonraki satın alan bunu benden daha yüksek bir fiyata almaya istekli olacaktır inancıyla alıyor. Onun dışında bir gelir akışı yaratmıyor, bir faizi yok, bir rantı yok. Fiyatlama oyunu Bitcoin'e birebir aynı. Fakat hem nadirlik hem ne kadar üretiliyor hem şu anda ne kadar altın var konusundaki şeffaf. Bitcoin'in çok çok altında. Altında Bitcoin arasındaki temel farkları şu ana kadar gördük. Bitcoin daha şeffaf, yazılımsal olduğu için her an ne kadar Bitcoin olduğunu biliyoruz, görebiliyoruz. Bütün bunlar da avantajlı. Altı ise 10 bin yıldır olan bir şey. Pek çok insan için önemli avantajlarından bir tanesi. Görünebilir, tutulabilir bir şey. Bir geçmişi var ve insanların hafızasında kuvvetli bir yeri var. Özellikle kriz durumlarında önemli bir çözüm gibi gözüküyor. Ama bence burada altınla ilgili bütün avantajlar bitiyor. Neden? Neden? Çünkü Bitcoin'in şeffaf olmak dışında başka önemli avantajları var. Bitcoin'in transferi kolay. Bir yerden bir yere Bitcoin'i yollamak parmak ucunuzdaki emirlerle gerçekleşiyor. Bitcoin pazarları 7-24 çalışıyorlar. Tamamen likit bir pazar. Her an elinizdeki Bitcoin'i satabiliyorsunuz. Oysa altının ticareti mesai saatlerine bağlı veyahut da etrafınızdaki kuyumcuların çalışma hırsıyla kısıtlı. Bir ülkeden bir diğer ülkeye altın yollamakta fiziki altın akış kolay değil. Fiziki değil de dijital onun karşılığında yaratılmış bir aset gönderiyorsanız da o gerçek altın değil. Bitcoin Bitcoin'in bir avantajı da bölünebiliyor olması. Altın da bölüp küçük parçada ayrılabilir ama onun anlamlı, taşınabilir, görülebilir bir büyüklüğe orada sınırlamaları var. Oysa Bitcoin alt birimlere yani Satoshi'lere kolayca bölünebilir. Bundan dolayı Bitcoin'in fiyatı bir gün çok yükselse bile onun ticaretini yapmak, onu bir yerden bir yere aktarmak, küçük yatırım cimbini ona alması az miktarlarda da olsa hep mümkün olacaktır. Ve bence en ama en önemlisi Bitcoin'in nereye doğru gittiğini her gün görme şansımız var. Kaç tane Bitcoin üretecekler? O üretim kaça mal oluyor? Kaç kişi bunları satın alıyor? Madenciler bu Bitcoin'i kendine mi tutuyor? Başka mı paylaşıyor? Yani şeffaflık sadece bugüne ilgili değil, geleceğe birlikte bütün algoritma, bütün yazılım orada ve gidip ona bakabilirsiniz. Tabii şimdi burada şu önemli soru da evreye giriyor. Hocam bu 21 milyon üst adedi bozamazlar mı? Hocam bu sonuçta bir yazılım, bu yazılımla oynayamazlar mı? Bu konularda benim de zaman zaman şüphelerim oluyor. Fakat baktığımızda Bitcoin'in 11-12 yıllık geçmişine Bitcoin'in bu tip karar alma mekanizmalarının oldukça şeffaf olduğunu ve dağıtık olduğunu görüyoruz. Kimse tek başına karar veremiyor. Kapalı kapılar arkasında da karar verilemiyor. Her an herkes yapılan işlemleri görebiliyor. Evet doğru. Bitcoin'de de bayınalar var ve onlar tek bir Bitcoin satış veya alımıyla fiyatları en azından kısa vadede çok etkileyebiliyorlar. Bu Bitcoin'i e hoşlanmadığım yön keşke olmasaydı. Ama bunun uzun zamanda dengelenmesi mümkün. Buna karşın altınla ilgili elimizde hiçbir şeffaflık yok. Kim alıyor bunu, kim satıyor? Bir de altın üzerinde çok sayıda biliyorsunuz vadeli işlem var, kontratlar var, kağıt parçaları var. Aslında günlük olarak trade edilen altının büyük bölümü gerçek altın değil. Kontratlar, kağıtlar. Oralardaki fiyatlamalar doğru mu oluşuyor? Bütün bunları da bilmiyoruz. Özetlemem gerekirse ben Bitcoin'i daha şeffaf görüyorum. Daha öngörülebilir görüyorum. Yazılım algoritmasının değiştirmenin dağıtık bir yapıda olduğunu, tek kişinin kontrolünde olmadığını görüyorum. Buna karşın Bitcoin'in riskleri de var mı? Elbette var. Bugün bütün dünyada elektrikler gidip internet çalışmazsa ne olur? Bitcoin'ize ulaşamazsınız. Ama inanın bana bütün dünyada internetin kesildiği, elektriğin olmadığı bir ortamda cebinizde bir altın külçesiyle sokaklarda gezmek de istemezsiniz. Çünkü hiç güvenlik olmaz. Hiç kimseye hiçbir şey için göremezsiniz. Böyle baktığımızda kıyamet senaryosunu bir kenara koyacak olursak, eğer Amerikan Doları'ndaki bu enflasyon devam ederse ve Amerikan Doları dünyanın ana parası olmaktan çıkarsa, onun yerine önümüze getirecekleri Merkez Bankaları'nın dijital paralarında çok korkutucu olduğu fikrine katılıyorsanız, bununla ilgili daha ileride bir video yapacağım ama çok korkutucu buluyorum bunu çünkü kişisel özgürlüklerimizi iyice elimizden alacaklar. Bu durumda Bitcoin'e bir şans vermeniz lazım. Portföyünüz asla %100 Bitcoin olmamalı. Bir miktar da mutlaka tutmalısınız. Çünkü her türlü olasılık var. Ama ikisinin arasındaki bütün bu dönen kavgada Bitcoin'in uzun vadede daha iyi getiri sağlayacağına olan inancım işte bu varsayımlarıma dayanıyor. Elbette yanılabilirim. Fakat baktığımızda son 5 yıl, 10 yıl, 15 yıllık geçmişine Bitcoin hep altından çok daha yüksek performans çizdi. Ve altın 2020, 21, 22 düşünün COVID, yüksek enflasyon, devalüasyon bütün bunların yaşandığı ortaya Olamda bile altın şöyle bir güçlü bir varlık olduğunu bizleri ispatlayamadı. Buna değişebilir mi? İleride olabilir. Bazı komplo teorileri var elbette altını bastıyorlar vesaire ben onları bilmem. Ben günlük olarak piyasada oluşan fiyatlara bakarım. Ve günlük olarak piyasada oluşan fiyatlara baktığımızda da son 10-15 yılda, son 5 yılda, son 3 yılda nereden bakarsanız bakın Bitcoin'in altını fena halde dövdüğünü de görüyorum. Ve son olarak sizce... İleride daha dijital bir dünyada mı yaşayacağız? Yapay zekanın devreye girdiği bir dünyada mı yaşayacağız? Yoksa daha fiziksel taş devrine döndüğümüz altın külçeleriyle iş yaptığımız bir dünyada mı yaşayacağız? Daha globalleşmiş, insanların ülke sınırları olmadan ticaret yapabildiği, birbirlerine ürün ve hizmetlerini satabildiği bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa iyice sınırlarına kapanmış, birbirleriyle ilken dönemlerdeki temel ticaret modellerine uygun ticaret yapan insanların dünyasına mı? Eğer ilk dediğime inanıyorsanız Bitcoin'in öyle bir dünyada daha fazla yer alacağı kesin. Elbette bu bir yatırım tavsiyesi değil. Kısa vadeli bir bakış hiç değil. Hatta bu yıl için altın için iyi bir yıl olacağını da söyleyebilirim. Neden? Amerika'da bu kadar karmaşa varken geneliksel yatırımcı bir bölümü altına gidiyor olabilir. Hiç sorun yok bu konuda. Ama 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık bir perspektifte Bitcoin'in güçlü yönleri bence bunlar. Evet. Dediğim gibi sorularınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kavga gürültü çıkartmayın. Benimki bir görüş 50 ayrı görüş olabilir. Hepsini olgunlukla, keyifle tartışalım. Birbirimizi geliştirelim. Sevgiyle kalın. hoşça kalın, Görüşmek üzere.